LPG'li araçların çözüm merkezi Üç Ortogaz'dan herkese merhabalar. Bugün yine bir tekleme şikayetiyle ile beraberiz. Ama bu da çok alışık olduğumuz bir tekleme değil. Şundan kaynaklı aracımız tekliyor. Regülatör donma yapıyor ve bundan dolayı enjektörlere sıvı gaz geldiği için araç teklemeye başlıyor. Ardından regülatörün neden donduğunu araştırdığımızda regülatör su bağlantılarında yani kullandığımız bizim T'lerde tıkanıklık fark ettik. Antifriz kullanımının yazı kışı olmuyor. Yani antifriz illa kışın kullanılacak diye bir durum yok. Çünkü yazın dahil antifriz kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burada da gördüğünüz gibi suda korozyon oluşuyor. Bu da bizim regülatör dirseklerini, T bağlantılarını bir şekilde tıkayabiliyor. Antifriz kullanımında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Antifriz kullanımız markası. Marka da çok önemli. Yani bilindik kaliteli markalar kullanmak gerekiyor. Yoksa aynı şekilde kötü antifriz kullanımı da bunlara sebep olabiliyor. Regüatörümüz donduğu için sıvı yakıt göndermiş. Araç bundan dolayı tekleme yapıyor ve çok e, uzun zaman sonra gaza geçiyordu. Biz teşhisimizi yaptık. T'lerimizi değiştiriyoruz. T'lerimiz değiştikten sonra aracımızı gaza geçireceğiz. Herhangi bir sorun problem ortadan olmamış olacak zaten. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir merak ettiğiniz, sormak istediğiniz konular lütfen bize iletin. Hoşçakalın.